60 dolara 18 milyon 7 milyon 18 milyon 13.626.600 borsa 3.313.700 Bitcoin 21.589'e bindi şişte kapattılar. Oyuncu Minet Tuka'ya sosyal medyadan ahlaksız taciz geldi. Devam ederse mahkemeye girecek. İkinci Chernobyl korkusu dünyayı esir aldı. Zaporizya nükleer santrali Ulusal Enerji Şebekesinden tamamen ayrıldı. Ölümden dönen İbrahim Tatlıses hasta yatağından seslendi. Allah bitti demeden bitmezdi. Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkileri insanlar evlerini terk ediyor. Gülçen'in İmam Hatip sözüne bir tepki Doğu Perinçek'ten geldi. Her türlü hareketi kınıyoruz ve kabul etmiyoruz dedi. Şakir ile 12 yıllık ilişkisini nokt noktayan Pike yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülerimizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimse duadan, tekbirden, tek salavattan rahatsız olmasın dedi. Şampiyonluk yeri bu kuralları bugün İstanbul ev sahipliğine gerçekleştik. İşte devlerin gruplarının seçilecek bu torbalar detaylar tarihhaber.com'da. Bu haberimize günün özeti sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.